day Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Keyfiniz bebeklerim, sizi bugün bu kuzenim az vardı. Arzum'da difüzörle difüzörle difüzörle saç kurutma makinesi açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde bu difüzyörü de oluyor, buna difüzyör deniyor. Bunu, bu difüzyörü, yani böyle şey için böyle böyle yapıp yapıp duracağım. Yani süte şeklini koruması için işte böyle yapacağım. Bu da desen kumaşınıse, buna takacağım. Bakalım, açalım. Bu neymiş? Bu neymiş? Bu ne? Ha, bu da fener makinesi. Yani fener makinesinin ucu, fener şeyi. Yani bunu takınca falan uluyor. Şimdi please, e, takalım ve kullanalım. Evet arkadaşlar takıyoruz. Şimdi bunu bu şekilde takıyoruz. Çivilmek gerekiyor mu acaba bunu ya? Takamadım ben bunu. Ha taktım. Taktım. Taktım. Taktım. Temizlikler. Taktım. Taktım. Evet. Bakayım. Taktım. Şimdi bunu taktık arkadaşlar. Şimdi İki tane yeni ürün aldım. Diğeri sürtej yapacağım. İlk olarak bunu tanıtıyorum. Vukle belirginleştirici saç bakım kremi. Daha sonra banyo yaptığım zaman artık başka bir gün diğer ürünü tanıtacağım. Şuan bunu tanıtalım. Vukle 48 saat belirginlik sağlıyormuş. Saçı besliyormuş. Vuklelere şekil veriyormuş ve vukle belirginleştirici zaten adı üstünde saç bakım kremi göstereyim bu şekilde şimdi nasıl kullanılıyor temiz ve ıslak saça taramadan önce saç boy ve uçluğunu uygulayın tamam saçım ıslak, ıslak zaten. Şu an. daha fazla beslemek ve kontrol altına almak için kuru saça da uygulayabilirsiniz İstediğim bu zaten kuru ve ıslak saça fark etmek, sizin uygulamak yani kuru saça da uygulayabilmek istiyordum ben A, iyiymiş kuru saçı duygulayabilirmişiz başlayalım ha, anladım anladım tamam amla yağlıymış bu arkadaş bunun içinde amla yağı var mucizevi yağ amla biraz güzel idare eder yani kokusu pek vermedim ama bence bu kadar yeter ya yeter mi acaba yeter bence saçım uzun onun için böyle yaptım Evet bu şekilde yaptık Acaba saç komple makinesinin içine su giderse bir şey olur mu? Çünkü şu an saçım çok ıslak Elektrik çatmasını istemem Haluyla <gülüyor> elimi sülüyor mertesinde Çünkü hep elimde kalıyor yani elim çok kaygın oluyor Böyle yapıyor elinizi Şimdi şimdi şımdım şımdım şımdım, şımdım, şımdım. Yok. Bugün de şey göndermiştim be ya. bir şey yok. Bu bu kadar uzunluk da Uzunluğu iyi. 2 metre falan. Aynen 2 metre. Ah. 1.5 metre falan. O. bu da <gülüyor> <bileyim yani> <gülüyor> <gülüyor> böyle gidiyor. Ne diyor? Ne diyor? Ne Ne Ne diyor? Ne с bu восемь мало пропуска. Да? А же дуна дём багать на рецепте sen dünya. Şeçim de düz, evet düz, de kesik, kesik, sabah Arkadaşlar saçım bu şekilde oldu. Kuruttum falan. bence geldi oldu. Böyle. Bu 40, 48 saat kalıcıymış. Daha direk çocuk için durulanmaz Bu şekilde Ben beğendim Böyle Anladım. böyle kurdata kurdata doktum Bye. Bir daha sonraki videoda da Neyse onu söylemeyeyim Sürpriz olsun Başka bir ürünü inceleyeceğiz Ama bu iki videoyu da birleştireceğim İki ürünü inceledim videoyu birleştireceğim Bye. Ya ya. Bu diğer günden hepinize merhaba Bugün bu öğrene inceleyeceğiz. Got be. Bu krebel Nemli, nem alınmış saç uygulanıyormuş. Bakalım bu krebel ilginleştirici saç köpüğü. Esnek bu krebel Canlı ve esnek elektriklenmeye karşı ekstra güçlü güçlüdür Ve bu 96 saate kadar elektriklenmeyi önlüyor. Şimdi pasta açtıralım. 38 saat'e kadar belirginlik sağlıyor ve saçı başlıyor Bu 96 saat'e kadar elektriklenmeyi önlüyor ve her bu kule tipine uygun Bu 96 saat bu 48 saat Bakalım Arkadaşlar ayrıca ben hep bunu kullanmıştım bu çok güzel kokuyor. Ya ilk başta kokusu gelmiyor. Mesela bunu sıkıyorsunuz böyle gezmeye gidiyorsunuz eğleniyorsunuz döşüyorsunuz sonra eve geliyorsunuz uyuyorsunuz sabah kalpinci saçınız çok güzel kokmaya başlıyor. Yani mesajım bu şekilde oldu. Sabah kalkınca kalpinci saçımda böyle 5-6 saat bunu sıktıktan sonra bir vakit geçiyor yani bayağı bir vakit geçiyor sonra bu çok güzel kokmaya başlıyor. Keşke kokuyemişsiniz. <gülüyor> bu şekilde bu. Şimdi de bunu kullanalım. Buna. Köpek olması için çarkılanması gibi, Bu köpek şeklinde. Ne tarafına çıkacak ki bu ya? Ha burasından çıkıyor. Anladım. Köpek buradan çıkıyormuş. Ah. Alamıyor aradım. Bence bu kadar yeter ya. Arkadaşlar çok güzel şimdi de da fen makinesiyle kurutacağım saçımı tamam, bu, <Gülüyor> <Gülüyor> bu şekilde oldu şimdi de fen makinesine geçiyoruz Hala kuzen. Bir daha şöyle bu şekilde kurudu. Evet arkadaşlar, şu an sıcak kurudu yani çoğunlu kurudu. Daha fazla beklemeyeceğim. Ee, ve böyle yaptıkça elinize çok güzel bir yapış yapış bir his geliyor. Ama bunu yapınca böyle yumuşacık geliyordu, bundan böyle yumuşacık geliyordu ve çok güzel kokuyordu. Ama bunu yapınca böyle elinize bir yapış yapış bir köpü daha köpük olduğu için köpük olduğu için olabilir böyle yapış yapış bir iş gibi ve doksa daha dışarı kalıcı bu bu yüzden olabilir bence ama bu şekilde oldu ben ikisini de sevdim bu kokmuyor köpüğü elime sıktığım zaman zaten güzel kokuyor böyle çok güzel kokuyor böyle parfümle gibi kokuyor ama şu an saçım fazla kokmuyor Bu şekilde doğru seçeceğim. Şimdi birkaç fotoğraf çekeceğim. Onu da yanlara bir yerlere koyarım. Yani doğrusu söylemek gerekirse ve bu ikisini karşılaştırmak gerekirse ben bundan daha çok memnun kaldım. Bundan. Bunu alın. Bu da güzel. Köpük sonuçta evet. ve içinde evet. daha fazla var. Evet. Ama ben bunu çok sevdim. Bu çok güzel kokuyor. Ee, bir oh, bu şekilde. Anolun. Için... Zili açın. Like atın. Sevinirim berekler. Bay bay. Teyzenki <gülüyor> yaptık.